Arkadaşlar merhaba, şimdi Ayas eğrisinin kamu harcamalarındaki bir artıştan nasıl etkilendiğini düşünelim. Ne oluyor? Kamu harcamaları artıyor. Dilersiniz bunun için önce Keynesen çapraz diyagramını hep birlikte çizelim. Burada düşe eksen, toplam harcamalar ekseni, yata eksende bize toplam gelir eksenini gösteriyor. Bunların ikisi de gayri safi yurt içi hasılayı anlatmanın birer yoludur. Şimdi biz, ekonominin denge durumunda olduğunu, yani gelirin harcamalara eşit olduğu tüm noktaları görmek istiyoruz. O yüzden de eğimi 1 olan bu doğruyu çiziyoruz. Evet, bu doğruyu oluşturan tüm noktalarda gelir harcamaya eşittir, yani ekonomi bir tür denge halindedir. Bir tür fazla oldu, direkt denge halindedir diyebiliriz. Sonra planlanan harcamaları göz önüne alıyoruz ve diyoruz ki planlanan harcamalarda bunu defalarca yaptık arkadaşlar, eşittir diyoruz toplam tüketim harcamaları ki gelir eksi verginin bir fonksiyonudur. Yani harcanabilir gelire bağlı bir fonksiyondur. Arkadaşlar burada c çarpı y eksi t demek değildir. Bunun anlamı şudur, y eksi t'ye bağlı c fonksiyonudur. Tüketim fonksiyonunu ifade etmenin bir yoludur bu. Ve biz bu videoda, diğer videolarda da olduğu gibi bunun lineer olduğunu varsayacağız. Gerçekte lineer olmak zorunda değil, bu eğriselde de olabilir. Sonra planlanan yatırımlar geliyor ve diyoruz ki artı planlanan yatırımlar. Burada reel faiz oranının sabit olduğunu varsayacağız. Evet, Planlanan harcamalar, artı kamu harcamaları, evet, artı kamu harcamaları dedik, son olarak da net ihracatı buraya ekleyebiliriz. Çünkü arkadaşlar, biz burada açık bir ekonomiden bahsettiğimizi varsayıyoruz. Ve bu eğri, yani planlanan harcamalar, gördüğünüz gibi şöyle bir şey oluyor, evet. Arkadaşlar bunlar keynesyen Çapraz videolarının tekrarıdır. Gayrisafi yurt içi hasılamızın denge seviyesi de bu noktaya denk geliyor. R1 faiz oranının sabit olduğunu bildiğimize göre bu bilgiyi kullanarak IS eğrimizin en azından bir noktasını grafiğe işleyebiliriz. Şimdi IS eğrimizin hiç olmazsa bir noktasını grafiğe işlemiş olacağız. Umarım genel görüntüden memnunsunuzdur arkadaşlar. Evet, şimdi is eğrimizin nasıl kayabileceğine bakacağız. Bu eksen, reel faiz oranı eksenidir. Reel faiz oranı ile toplam gayri hasıl arasındaki ilişkiyi göstermeye çalışıyoruz. Az önce söyledik, real faiz oranı R1 değerinde sabittir. Burası R1 olsun, eğer real faiz oranı bir R1 değerinde sabitse, toplam çıktı veya gelir seviyesinin bu seviye olduğunu biliyoruz. O halde bunu aşağı kadar uzatıyorum. Demek ki buradaki seviyemiz buymuş. Yani real faiz oranı r1 ve çıktı seviyesi bu iken bu nokta AS eğrisi üzerindeki bir noktadır. Artık AS eğrisinin tamamını da çizebiliriz. Öyle değil mi? O da nasıl olacak? Şöyle bir şey olur. Evet. Bu gördüğümüz bizim AS eğrimizin tamamıdır. Yani sürekli Farklı değerlerle, aynı şeyi farklı farklı R1 değerleriyle tekrarlayınca ayı eğrisi üzerindeki diğer noktalarda beliriyor. Bu grafik aslında şunu söylüyor bize Reel faiz oranı arttığında tüm ifadenin değeri azalıyor. Dolayısıyla bu eğri aşağı kayıyor ve gayri safi yurt içi hasıla düşüyor. Yani bu gördüğünüz eğri aşağı kaydığında denge gayri safi hasıla buralara gerilemiş oluyor. Bakalım reel faiz oranı arttıkça ne oluyor? Burada da toplam gelir düşüyor. Ayı seyrimizi çizerken aklımızdan geçen buydu zaten. Şimdi artık bunları açtığımıza göre kamu harcamaları artınca neler oluyor? Bir bakalım. Kamu harcamaları arttığı zaman da, yani bu terim artınca da planlanan harcamalar yukarı kayıyor. Yani, kamu harcamalarındaki yani g'deki artış bu eğriyi yukarı çekiyor. Evet, bunu biraz daha düzgün çizeyim. Bu eğri yukarı kayıyor ve gelir seviyesi yani, Reel gayri safi yurt içi hasılanın denge seviyesi bir miktar değişiyor. Şimdi değişimin ne kadar olduğuna bakalım. Değişim miktarı yani bu uzaklık delta y kadar ve delta y çarpana eşit oluyor, o da eşittir diyoruz. 1 bölü 1 eksi marjinal tüketim eğilimi çarpı kamu harcamalarındaki değişim. Ancak bu videoda arkadaşlar bu bizi pek ilgilendirmiyor. Bunu sadece hatırlatmak için öylesine yazdım. Peki diyeceksiniz ki, peki bunları neden anlatıyoruz? Bakın, R1'in değişmediğini varsaydığımız durumda, kamu harcamaları artınca Evet, kamu harcamaları artınca Gayrisafi yurt içi hasıla bu kadar yukarı kaydı Yani sabit bir R1 seviyesinde Kamu harcamalarını artırdığımızda eğri bu kadar kayıyor Evet, bu kadar kayıyor dedik ve bu ay eğrisi üzerindeki tüm reel faiz oranları için geçerlidir Arkadaşlar o halde dilerseniz genelleyelim bunu. Kamu harcamaları arttığında diğer her şey sabitse AY seyrisi sağ kayar. Kamu harcamaları azaldığında ise AY seyrisi sola kayıyor. Şimdi bu bilgiyi daracımıza attığımıza göre şu soru üzerine kafa yorabiliriz artık. Peki, düşünelim. Kamu harcamalarındaki bir değişim IS ve LM modelindeki denge noktasını nasıl etkiler? Bakalım şimdi. Bu yine reel faiz oranı ekseni olsun. Bu da toplam gelir yani reel gayri safi yurtiçi hasıla ekseni. Bir IS eğrimiz var. O da şöyle bir şeydi. Bir de bizim LM eğrimiz var. Evet, bunu da morla çizeceğim. Evet, LM eğrimiz de böyle bir şey. Şimdi diyelim ki kamu harcamalarında bir artış gerçekleşirse, az önce söyledik, ay seyrisi sağa kayıyor, şimdi bunu aynı renkle çizeceğim. Sağa kayar ve gördüğünüz gibi böyle bir şey olacak. Eski reel faiz oranımız burada, denge gelirimiz ise buradaydı. Görüyoruz ki kamu harcamaları artınca yeni denge gayri safi yürütücü hasıla da arttı. Selik bakarsak eğer yeni denge faiz oranı da yükseldi. Burada tek yaptığımız şey AS eğrisini kaydırmak oldu. Şimdi şöyle düşünebilirsiniz. Tamam iyi hoş AS eğrisine ağırlık veriyorsun. Anladık da kamu harcamalarındaki bir artış eleme eğrisini hiç mi etkilemiyor? Eleme eğrisi mali politikadaki değişikliklerden etkilenmiyor mu? Burada para basmaktan söz etmiyoruz arkadaşlar. Hükümetin harcadığı para miktarının artmasından bahsediyoruz. biz. Yani hükümetin bütçesinin artmasından bahsediyoruz. Hatırlayalım, eleme eğrisi insanların likidite tercihlerine bağlıydı. Farklı gayri safi yurt içi hasıla seviyelerinde, paralarını ne kadar elde tutmak istediklerinin ölçütüydü. Yani onları paralarından ayırabilmek için ne kadar faiz ödemeniz gerektiğini anlatıyordu. Veya Farklı gayri-safi yurtiçi hasıla seviyelerinde paraya erişebilmek için ödemeyi göze alacakları faiz miktarını gösteriyordu. Yani kamu harcamalarının bunun üzerinde pek bir etkisi yok. Ancak para arzından etkilenebilir. O zaman diyoruz ki var olan paranın miktarından ve genel fiyat seviyelerinden etkilenir. Hemen aklınızı kurcalamaya başlamıştır bile. Kamu harcamaları uzun dönemde fiyatları etkilemiyor mu? Ancak unutmayın, her şeyi sabit tutuyoruz. Özellikle de kısa vadede. Biraz arkadaşlar, fiyatları sabit tuttuğumuzda mali politika elem eğrisinin değişmesine neden olmaz. Ancak para politikası yani para arzı tarafı veya insanların likidite tercihi ele eğrisini değiştirebilir. Hükümet politikası yani Mali politika tek başına bu eğriyi değiştirmez Şimdi işleri çok karmaşık hale getirmek istemiyorum bu modelde Kamu harcamaları arttığı zaman yani G arttığı zaman A eğrisi sağa kayıyor ve reel faiz oranıyla reel gayrisafi yurt içi hasıla artıyor Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek dileğiyle arkadaşlar hoşçakalın